Yani biz size sorsak Allah mı kanun koyar, Allah mı yasa koyar, Allah mı bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu yasağı, meşruyu belirler, yoksa insanlar mı? Allahü Vahyediler kitabında diyecek ki. O hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Ama sizler diyeceksiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz bekirler hariç. Bürokratlar hariç. Bu sistem, bu memleket, bu ülke hariç. Bakın. Allah Subhanahu ve teala aranızdaki ihtilafları Allah'a ve Resulüne götürün, Kur'an'a ve Sünnet'e götürün diyor. Bugünkü meclise, bugünkü meclisin kanunlarından hiç bahsediyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası denilen içerisinde İsviçreli şeytanların, İtalyalı şeytanların, Almanyalı şeytanların yazdığı, çizdiği, şeytanların da onlara vahyettiği, bugün de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun haline gelen anayasayı getiriyorsunuz, Kur'an'ın yanına koyuyorsunuz. Sizler Rab değilsiniz, sizler ilah değilsiniz, sizler Allah bilan değilsiniz. Son tarafta bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var, içerisinde ne olduğu belli. Bir tarafta da Kur'an var, içerisinde ne olduğu ve kimin tarafından getirildiği belli. Bizlerin önüne sanki iki tane sandık mı konuluyor? Yani bizlere sistem mi, bizlere rejim mi seçmemiz için izin veriliyor? Ey Kılıçdaroğlu, sen hiç düşünmüyor musun? Senin demokrasi demokrasi diye insanlara anlattığın, güzel bir şey olarak gösterdiğin şey, laiklik laiklik diye insanlara tanıttığın şey bu topluma sorularak getirilmedi. Bu topluma silahla getirildi. Bu topluma faşizmle getirildi. Bu topluma diktatörlükle getirildi. Hangisinin önüne bir sandık koydular da laikliği mi istiyorsunuz, Allahu Teala'nın şeriatını mı istiyorsunuz diye soruldu. Hadi buna bir cevap verin de sonra insanlara demokrasiden, laiklikten bahsedin. Bizler Allah s.a.v. dediği gibi Allah'a ibadet etmek için yaratıldığımızdan dolayı bu görevle görevlendirildiğimizden dolayı bunun dışına çıkarak hainlik yapan insanlar gibi olmak istemiyoruz. Bizim önümüzde onlarca sandık koyması onlarca seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Aynı sistemle onlarca Rab onlarca ilahı seçmeni size sunuyor. Çocuğumuzu, çocuğumuzu bir muvahhid olarak yetiştirmeye çalıştığımızdan dolayı mı suçluyuz size göre? Yani biz bu okullar Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymadığını, bu okullarda insanlar müşrik olarak yetiştirildiğini, bu okulların amacının zaten bir insanı kafir olarak yetiştirmek olduğunu kendi kanunlarında ispat etmemize rağmen bizlere mi sapık diyorsunuz? Yoksa siz gidip bu kitapta bu amacı yazan insanlara mı sapık demeniz gerektiğiniz? <Gülüyor> Bugün bu memlekette birilerinin dediği gibi İslam serbestir sözü tamamen bir saçmalıktır. Evet, onların anladığı söz doğrudur. Bugünkü rejime göre yaşanılan İslam serbestir. Ama Allah سبحانه indirdiği Allah سبحانه razı olduğu Allah سبحانه kitabına göre İslamı yaşamak ise bu memlekette bir suçtur. Peygamber ocağı dediğiniz yerde bir zamanlar Allah yoktur, peygamber de tatile gitmiştir diye yazılan yerleri eleştirdiğimizden dolayı mı yanlıştayız? Yahut Allah'ın ilkeleri yerine, Mustafa Kemal'in ilkeleri öğretilen yere mi peygamber ocağı diyeceğiz?